Merhaba, ben Cevahir Yıldırım. Bu videoda Winchill'deki e, header'da bulunan Quick Links menüden bahsedeceğim hızlı bir şekilde. E, Quick Links'te hızlıca ulaş, hızlıca ulaşabildiğiniz bazı linkler mevcut. Bunlar en başında Winchill Help geliyor. Winchill Help Center'e gelip burada herhangi bir şeyi aratabilirsiniz. E, buradan browse yaparak bir şey görüntüleyebilirsiniz ya da e, buraya mesela checkout yazıp Check-in, check-out ilgili her türlü bilgiye e, ulaşabilirim. Ee, daha sonra Quick Links'in altında About Winchil var. About Winchil'de kullandığınız Winchil versiyonu, mesela şu anda açık olan Winchil 11.1 e, release'i ve m010 date kodunu kullanıyoruz. Bunun yanında bir de service pack oluyor, o burada yazmıyor. Winchil bir platform ve içerisinde Winchill'in birçok modülü ekleniyor şu anda mesela en çok kullanılan zaten e, PDM Link Product Data Management dediğimiz Winchill PDM Link e, kullanıyoruz ama burada daha birçok şeyin yükle olduğunu görüyorsunuz daha sonra My de bazı her kullanıcının kendisi için ayarlayabileceği tercihler kendi profili, takvimi ve dil ayarlarını görebilirsiniz. Türkçe dil desteği yok ne yazık ki. Ve bu sayfada diğer bir kullandığımız link safver Downloads buraya gelip genelde Creo View indirmesini ve Winch'in Desktop Integration indirmesini yapıyoruz. Creo View, Creo'nun ücretsiz Görüntüleme, aslında ücretsiz değil, Winchery'in içerisinde gömülü olarak ücretsiz gelen görüntüleme yazılımı. Winchery Desktop Integration ise Word, Office, e, sadece Word değil diğer Office programlarına, Excel'e, PowerPoint'e e, Winchery'i entegre ediyor. Örneğin ben bir Word dosyası açarsam Sağ üstte Winchery'i göreceksiniz. Bu şekilde Winchery geliyor ve direkt dokümanları çekin in check yapmanızı sağlıyor. E, bu desktop integrasyonu kurduğunuz zaman, bu da QuickBooks sisteminde indiriliyor. E, ve son olarak, Event Management. Siz bir işlem yaptığınızda, bir silme, bir çekin, check check out yaptığınızda, direktman, bu Event Management altında, e, bu işlemi takip edebiliyorsunuz. E, işlem başarılı olabiliyor, bazı sebeplerden dolayı fail olabiliyor. E, örneğin, bir silme işlemi başarısız olursa, gelip buradan tıklayarak sebebini görebiliyorsunuz. Quick genel olarak bu amaçlarını kullanıyoruz.